Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 2020 astrolojik gündemi siz sevgili oğlak burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim sizlere daha sonra birkaç önemli tarihten bahsederek videoyu tamamlayacağım videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız çok sevinirim 2019'da neler yaşadınız ve 2020'den neler bekliyorsunuz bunları da yorumlarda paylaşırsanız etkileşimimiz artar diye düşünüyorum Evet sevgili oğlaklar geçtiğimiz yıl yani 2019 senesinde oldukça zorlandınız. Çünkü e, burcunuzda ve yengeç burcunda meydana gelen tutulmalar, burcunuzda bulunan güney ay düğümü, bunun yanı sıra Plüton ve Satürn'ün etkisi sizi hayli yordu diyebilirim. Özellikle Ocak ayında, Temmuz ayında e, ve son olarak Aralık ayında 3. E, defa e, belli yerlerden sınandınız. Bu sene itibariyle biraz rahatlıyorsunuz. Özellikle senenin ilk yarısından itibaren. Çünkü Jüpiter burcunuza giriş yapıyor sevgili oğlaklar. Biliyorsunuz bizler yıllık yorumları yaparken özellikle Jüpiter'in hareketlerini baz alırız. Çünkü Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar konumlanır. Geçtiğimiz yıl Jüpiter yay burcundaydı ve sizin 12. evinizdeydi. Dolayısıyla her ne kadar zorlu deneyimler yaşasanız da 12. evinizde bulunan Jüpiter içsel anlamda size güç ve kuvvet verdi. Ve bir şekilde ilahi olarak korunduğunuzu hissettiniz. Bu sene ise Jüpiter burcunuza geçirmişti yapıyor. Dolayısıyla e, hala burcunuzda bulunan Plüton ve burcunuzda bir süre daha bulunmaya devam edecek Satürn'e e, destek atıyor açıkçası. Bu nedenle daha pozitif hissedeceğiniz, daha şanslı hissedeceğiniz e, gelişmeler yaşayabilirsiniz bu sene itibariyle. Bu Jüpiter'in burcunuzdaki transitini değerlendirmekte fayda var. Her ne kadar Jüpiter burcunuza çok fazla rahat etmese de yine de şanslı etkileri olacağını düşünüyorum. Jüpiter'in burcunuza geçişiyle beraber özellikle... Her alanda daha iyimsel bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Hayata daha pozitif bakacağınız bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sorunları veya iyilikleri abartma eğiliminiz olabilir. Jüpiter biraz abartma eğilimi verir. Bu esnada. Bunun yanı sıra yemeniz içmeniz e, her hareketiniz abartılı olabilir. Dolayısıyla genişleyebilirsiniz. Yani kilo alabilirsiniz. E, buna dikkat etmekte fayda var. Gerçi siz sevgili oğlaklar e, bu konuda oldukça iddialı ve kararlısınızdır. Çok da kiloya yatkın bir yapınız yoktur. Ancak yine de Jüpiter'in burcunuzdaki transitinin e, etkilerini e, göze almakta, göz önüne almakta fayda var. Evet Jüpiter'in transiti bu şekilde etkilerken. Bir diğer önemli transit ise Satürn'ün kova burcu transiti. Satürn iki buçuk yıldır burcunuzdaydı. 2020'nin yarısında da burcunuzda kalmaya devam edecek. Ancak 2020'nin Mart ayından Temmuz'una kadarki süreçte kova burcuna geçiş yapacak. Ve tekrar retro hareketi başlayarak yılı sizin burcunuzda kapatacak sevgili oğlaklar. Dolayısıyla Satürn'ün son sınavlarını bu süreçte vermeniz gerekmekte. Mart Temmuz aralığında yaşadığınız olaylar özellikle 2021'in fragmanı niteliğinde olacak ve Satürn ikinci evimize geçiş yapacak. Birinci evden kısmen daha kolay olsa da özellikle maddi anlamda gelirleriniz anlamında siz biraz sıkıya çekebilir. Belki bir borca sokabilir, belki işle alakalı zorluklar yaşatabilir. Daha çok çalışıp daha az kazanmak durumunda kalabilirsiniz ve bu noktada özellikle hazır para veya emeksiz para elde etmek çok zorlaşacaktır. Özellikle Mart ile Temmuz aralığında neler yaşıyorsunuz bunlara dikkatlice bakarsanız süreci daha iyi yönetebilirsiniz. Bu senenin bir diğer önemli gündemi ise retrolar. Özellikle biliyorsunuz Merkür yıl boyunca birçok defa farklı burçlarda retro konumda oluyor. ve Merkür retrosu aslında her birimizin alışkın olmuş olduğu bir kavram. Ancak her sene gerçekleşmeyen, bizim bünyemizde gerçekten bize tesir olan iki tane retrodan bahsetmek istiyorum bu sene gerçekleşecek. 2019'da gerçekleşmemişti bu retrolar ancak 2018'de yaşamıştık. Hem Venüs retrosunu hem de Mars retrosunu. Özellikle şöyle bir 2018'in yazarlarına dönüp bakarsanız Mars retrosunun yaşanmış olduğu günlerde özellikle aksiyon almak, harekete geçmek, hızlı davranmak, girişimde bulunmak adına çok da keyifsiz bir yazdı. Atalet hali hakimdi. Hiçbir şey yapmak istemeyişimiz, nereye de doğru gideceğimizi bileme işimiz, öfkemizi, kırgınlığımızı, kızgınlığımızı ifade edeme işimiz biraz durağan geçirmemizi sağlamıştı 2018'in yazını. Bu nedenle Mars retroları özellikle girişimde bulunmak, harekete geçmek, adım atmak noktasında bizleri biraz kısıtlıyor. Bu sene ise Mars Haziran ayından itibaren Koç burcuna geçiş yapıyor, yani sizin dördüncü evinize. Dolayısıyla ev alma, taşınma, aile büyükleriyle alakalı problemler, evin içerisindeki problemler noktasında Hızlı aksiyon alacağınız bir sene olacak. Özellikle 2020'nin ikinci yarısı tamamen eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynleriniz, ev alma, satma, gayrimenkul yatırım gibi konularda aktif olacağınız bir sene olacak. Ancak Mars... Eylül ile Kasım aralığında retro e, da bulunacak. Dolayısıyla bu hızlı eylemleri özellikle Eylül ayına kadar halledebilmekte fayda var. Çünkü e, Eylül ile Kasım aralığında bu alanlarda aksiyon almak zorlaşacak. Aile içerisinde kendimizi ifade edebilmek, e, kendi fikirlerimizi öne sürmek, e, sıkıntılarımızı veya öfkemizi paylaşabilmek noktasında bazı zorluklar yaşayabileceğiz. E, özellikle Eylül-Kasım aralığında. E, ve bu aralıkta özellikle siz sevgili oğlaklar için yatırım yapmak, taşınmak, ev almak, ev satmak, arsa almak veya aile ile ilgili önemli kararlar vermek için çok doğru zamanlar değil. Yani bu zamanlar haziran ile eylül aralığı veya kasım ile aralık aralığı. Dolayısıyla eylül ve kasım aralığında bu bahsetmiş olduğum alanlarda yeni girişimlerde bulunmaktan lütfen kaçının. E, aksi takdirde daha sonradan sıkıntılı sonuçlar gibi verebilir veya iş çok umduğunuzdan uzun bir süreçte tamamlanabilir Çünkü Mars retrosu aynı zamanda e, hızlı sonuç almayı da e, zorlaştıracaktır bir diğer bahsetmek istediğim retro ise Venüs retrosu Venüs biliyorsunuz Aşk ilişkiler para sevgi gezegeni sanatla alakalı aynı zamanda Dolayısıyla Venüs retroları bu alanlarda ee, bizlerin bir takım aksaklıklara uğramasına sebebiyet verebiliyor. Nasıl aksaklıklar bunlar? Aşk ve gönül ilişkilerinde bir takım sıkıntılar olabilir. Ee, sanatla uğraşan bir kişiyseniz bu anlamda bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra parasal anlamda bazı zorluklar yaşanabilir. Bu alanlarda oldukça e, sıkıntılı bir süreç. Eski aşkların gündeme gelmesi, eski konuların tekrar gündeme gelmesi ve kafa karışıklığına yol açması da Venüs Retrosu'nun bir diğer etkisi diyebiliriz. Venüs e, 13 Mayıs ile 25 Haziran aralığında İkizler Burcu'nda retrode olacak. İkizler Burcu sizin altıncağınızı temsil ediyor sevgili oğlaklar. E, ev günlük rutinlerimiz, iş hayatımız, sağlığımız e, gibi konuları temsil eder. Bu noktada eğer... Estetik güzellik adına bir takım e, operasyonlardan geçmeyi düşünüyorsanız lütfen e, bu aralığı tercih etmeyin. Bunun yanı sıra e, eski aşklar, eski iş, ortaklık, e, iş ortaklıkları, maddi anlamda beklentiye girmiş olduğunuz e, maddi iş beklentileri sorumluluklar noktasına sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle siz sevgili oğlakların. Dikkat etmesi gereken konu beraber çalıştığınız kadınlar, beraber çalıştığınız kadınlarla alakalı biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Onlara çok fazla özel hayatınıza dair sırlarınızı vermemelisiniz. Bu noktada iş arkadaşlarınız, dedikodular, iş yerinde dönen kaoslar, kompaslar ön plana çıkabilir Venus Retrosu ile beraber. Eğer geçmişten beri aynı ortamda çalışıp birbirinize... Bir takım duygular beslediğiniz iş arkadaşlarınız varsa bunlarla alakalı yeniden gündemler ortaya çıkabilir. Ancak venüs retrosu ile gelen e, hisler çok da e, doğru değildir arkadaşlar. Yani aldatıcıdır. Dolayısıyla retro bittikten sonra işler tekrar eski haline dönecektir. Bu nedenle biraz daha temkinli olmakta fayda görüyorum ben sizin adınıza. Bu retro 2012'nin yaz aylarında yaşamış olduğumuz venüs retrosuna bir benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla şöyle bir 2012'nin yaz aylarına doğru dönüp bakarsanız o yaz nasıl geçmişti neler yaşamıştınız bir benzerini bu sene yaşayacağınızı en azından bu şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili oğlaklar. Yılın etkilerinden bahsederken tutulmalardan bahsetmezsek olmaz. Özellikle e, siz sevgili oğlaklar tutulmalar döngüsüne oldukça alışıksınız 2019'dan. Çünkü 2019'daki bütün tutulmalar burcunuzda ve tam karşısında yengeç burcunda gerçekleşti. Dolayısıyla 2019'un tutulmaları e, doğrudan size tesir etti. İkili ilişkilerde, bireysel hayatınızda, kendi isteklerinizde, kendinizi tanımakta, ilişkinizdeki rol ve fedakarlık noktanızda birçok defa sınandınız. Bu sene de burcunuzdaki ve yengeç burcundaki tutulmalar devam ederken aynı zamanda aks değiştiren kuzey ay düğümlerinin ikizler ve yay aksındaki tutulmaları da eşlik ediyor olacak. Şimdi hızlıca tutulmalar ne şekilde etki edecek bu sene içerisinde bunlara bakalım isterseniz. İlk tutulmamız 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda gerçekleşiyor. 19 derece Yengeç Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma sizin 7. evinizde meydana gelecek sevgili oğlaklar. Dolayısıyla ikili ilişkilerle alakalı duygusal bir karar evresine geçiş yapabilirsiniz. Özellikle partnerinizle olan ilişkinizi değerlendireceğiniz ortaklık varsa ortaklıklarla alakalı bir takım gündemlere yol açacak. Ve aynı zamanda en yakınızdaki kişilerle alakalı bazı hayal kırıklıkları yaşayabileceğiniz ve onların size karşı Beslemiş oldukları düşmanlıklarla yüzleşeceğiniz belki de bir haber alacağınız veya bir dedikodu duyacağınız bir tutulma olabilir 10 Ocak tarihindeki tutulma. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise yay burcunun ilk tutulmasını deneyimleyeceğiz 15 derece yay burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Bu ay tutulması sizin 12. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla e, içsel anlamda bir yolculuğa başladığınızın resmi sevgili oğlaklar. Biraz daha içinize kapanmak, biraz daha izole olmak isteyeceğiniz, e, kendi iç dünyanıza, geçmişteki kayıplarınıza, geçmişteki yaşadıklarınıza dönüp e, herkesten saklamış olduğunuz o kara kutunuzu açacağınız bir ay tutulması olacaktır. Oldukça duygusal hissedeceğiniz, özellikle bu süreçte rüyalarınıza e, karşılaştığınız olaylara aldığınız haberleri ekstra dikkat etmeniz gereken size mesajlar verebilecek olaylarla karşılaşabileceğiniz bir süreç olacaktır. Bu anlamda e, sezgileriniz oldukça kuvvetli olacaktır 5 Haziran civarındaki günlerde. 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması var. 0 derecede gerçekleşecek. Dolayısıyla 6. evinizi mi etkiliyor yoksa 7. evinizi mi? Bunu haritanıza bakarak test edebilirsiniz. E, ben 7. evinizi varsayarak anlatıyor olacağım. Dolayısıyla ikili ilişkiler anlamında birçok oğlak burcunun özellikle 21 Haziran tarihi itibariyle evlilik adım atacağını ortaklıklar kurabileceğini Bu anlamda eğer evli bir oğlak burcuysanız ilişkinize yeni bir yol yeni bir yolculuk yeni bir Renk katacağınızı da söyleyebilirim özellikle 21 Haziran tarihi itibariyle ikili ilişkilerde artık yeni başlangıçlar, yeni bakış açıları, yeni bir ilişki tarzı hayatınıza giriş yapıyor olacak sevgili oğlaklar. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde ise 13 derece oğlak burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma sizin burcunuzdaki, burcunuzdaki son tutulma. Dolayısıyla artık 5 Temmuz tarihi itibariyle hayatınıza dair yapmak istediklerinize dair kişisel imajınızdan tutun da hani hoşunuza gitmeyen ve içten içe rahatsız olduğunuz ancak itiraf edemediğiniz kişisel özelliklerinize kadar her alanda Artık bir sonlanma evresine geliyorsunuz yani artık bu böyle gitmeyecek ve bunu şunu, şunu şu şekilde değiştirmelim şeklinde kararlar aldıracak bir ay tutulması olacak yani her şeye sil baştan başlayacağınız bir etkileşim olacak özellikle 5 Temmuz tarihi itibariyle. 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise 8 derece ikizler burcunda bir ay tutulması yaşanıyor. Bu ay tutulması sizin 6. eviniz etkiliyor olacak. Bu da özellikle iş ortamınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız, mücadele ettiğiniz alanlar, her gün yapmakta olduğunuz işlerle alakalı bir sonlanma evresi. Eğer iş yerinde bir takım sıkıntılar yaşadığınız iş arkadaşlarınız varsa bunlarla da aranıza mesafe koyabilirsiniz. Eğer işinizde mutlu değilseniz başka bir iş imkanıyla beraber işinizden ayrılabilirsiniz. Başka bir iş yapmaya, başka bir sektörde çalışmaya da 30 Kasım tarihi itibariyle karar verebilirsiniz sevgili oğlaklar. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise 23 derece yay burcunda bir güneş tutulması. Dolayısıyla Aralık ayı itibariyle yani sene sonu itibariyle büyük başlangıçlar yaşatacak bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu yine sizin 12. evinizde meydana gelecek sevgili oğlaklar. Dolayısıyla işsel bir aydınlanma yaşayacağınız. Gerçekten e, içsel bir devrim niteliğinde bir güneş tutulması olacak. E, kendi içinize dönecek, kendi isteklerinizi sorgulayacak, geçmişle olan o karmik bağınızı koparacak ve geleceğe daha umutla bakacağınız e, güzel bir başlangıç esasında. E, bu noktada e, önemli bir izolasyon süreci yaşayabilirsiniz ve akabinde gerçekten içsel olarak e, kendinizi yıprattığınız, kendinizi yorduğunuz, kendinize... E, Haksızlık ettiğiniz her ne varsa, geçmişle alakalı kapatamadığınız nasıl bir mesele varsa bu bağlamda kapatacak ve yeni başlangıçları hayatınıza e, dahil edeceksiniz sevgili oğlaklar. Yani oldukça güzel bir 2020 kapanışı yaşıyor olacağız. Evet tutulmalarda bizi bu şekilde etkilerken son olarak sizlere birkaç önemli tarihten bahsederek videoyu kapatmak istiyorum. Öncelikle... 12 Ocak ve 13 Ocak günlerine değinmek istiyorum. 12 Ocak aslında 2020'nin belki de en önemli tarihlerinden birisi. Çünkü e, uzun süredir burcunuzda bulunan Satürn ve Plüton e, tam kavuşum gerçekleştirecek. 12 Ocak tarihi itibariyle bu büyük kavuşum e, hem bireysel haritalarımızda hem de genel anlamda dünyada çok büyük yankılar uyandıracak bir e, kavuşum diyebilirim. Özellikle... Patronlar, devlet liderleri gibi kişilerin hayatını doğrudan e, mercek altına alacak bir kavuşum esasında. 13 Ocak tarihi itibariyle ise bu Satürn-Pürta kavuşumuna Güneş ve Merkür de eşlik edecek. Bütün bu kavuşumlar burcunuzda meydana gelirken sizin hayatınızda da çok köklü bir yenilik e, sizi bekliyor olacak sevgili oğlaklar. Bu yenilik e, birinci evinizde meydana geleceği için kapsam o kadar geniş ki yani fiziksel imajınız, hayata bakışınız, İlişkilere bakışınız, e, sizi, siz yapan şeyler hani vardır ya, beni ben yapan şeyler şunlardır. Artık onlar değişecek. Yani sil baştan her şey resetlenip başlayacağınız bir e, 2020 olacak aslında. Oldukça önemli bir sene sizin açınızdan. Ve bu kavuşum gerçekten çok ani ve köklü değişimleri beraberinde getirecek. Bilmiyorum haritalarınızda nasıl etkiler yaratacak. Mutlaka yorumlarda aşağıda paylaşın benimle. Her birinizin kişisel haritaları ve dereceleri farklı olduğu için her birinizde farklı yankırı uyandıracağını düşünüyorum. Bu anlamda 12 Ocak ve 13 Ocak günleri oldukça büyük önem arz ediyor sevgili oğlaklar. Bir diğer önemli tarih ise 5 Mayıs tarihi. 5 Mayıs'ta önemli bir gelişme yaşanıyor. Özellikle sizin adınıza çünkü ay düğümleri artık burcunuzdan çıkıyor ve Güney ay düğümü yay burcuna Kuzey ay düğümü ise ikizler burcuna geçiş yapıyor. Dolayısıyla bu karmik etkilerden bir nebze olsun 5 Mayıs tarihi itibariyle sıyrılıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. E, ay düğümlerinin aks değiştirmesiyle beraber özellikle ikili ilişkiler anlamında yaşamış olduğunuz sıkıntılar artık günlük işleriniz, iş hayatınız, rutinleriniz, dinlenmeniz, sağlığınız, e, kendi içinizdeki e, sorgulamalarınız gibi kavramlara e, yönelik olacak. E, bu kapsamda özellikle biraz siz dinlenmek, kenara çekilmek isteseniz de e, bir yandan günlük koşturmacılar, günlük tempolar sizi çağırıyor olacak sevgili oğlaklar. Bir diğer önemli tarih ise 2 Temmuz tarihi ee, özellikle Ocak ayında kavuşan Plüton ve Satürn'e Jüpiter eşlik edecek bu noktada. Ee, Plüton-Satürn kavuşumu ve Jüpiter kavuşumu yine burcunuzda gerçekleşiyor. Bu büyük bir şansı aslında temsil ediyor sevgili oğlaklar sizin adınıza. Gerçekten hayatınızın şansını yakalayabilirsiniz. Hangi alanda olacak ee, açıkçası çok önemli kestiremiyorum. Birinci evin kapsamı çok geniş olduğu için bu tarihte özellikle karşınıza çıkacak fırsatlar karşınıza çıkacak kişiler size gelen teklifler mutlaka değerlendirilmeli. Mutlaka göz önüne alınmalı. Çünkü bu şans gerçekten hayatınızı değiştirebilecek ve hayatınızda kalıcılık vaat edecek önemli bir şans gibi gözüküyor. E bu noktada mutlaka 2 Temmuz tarihi civarında yaşayacağınız olayları değerlendirin derim ben size ve son olarak 21 Aralık tarihinden bahsetmek istiyorum. 21 Aralık tarihinde ise Satürn Jüpiter kavuşumu var. Yine Oğlak burcunda meydana gelecek bu kavuşum dolayısıyla köklü bir şans köklü bir başlangıç yani bu sene sizin açıkçası 2019'da yaşamış olduğunuz sıkıntıların kısmen devam etmekle beraber hayatınızda çok ciddi bir dönüşüm yaşadığınız bir yıl olacak sevgili olaklar yani her anlamda Artık siz, siz olmayacaksınız, çok değişeceksiniz, e, çok olgunlaşacaksınız, ne istediğinizi çok iyi bileceksiniz, kendinizi e, daha net bir şekilde tanımlayabileceksiniz, kendinizi tanıyacaksınız aslında. E, ne kadar zorlu süreçlerden geçerseniz geçin yıl sonunda gerçekten çok güçlü, çok kararlı. Neyi na, nasıl yapmak istediğini bilen ve kendini nasıl mutlu etmesi gerektiğini bilen ve yolculuğunun rotasını çizmiş olan bir oğlak burcu olacaksınız. Dolayısıyla 2020 sizin için ekstra önem arz ediyor. Bu noktada umarım bu yılı çok doğru bir şekilde değerlendirirsiniz sevgili oğlaklar. Evet 2020'ye dair paylaşmak istediklerim bunlar da umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevgili oğlaklar çok sevinirim. Astrolojiye çok ilgili olduğunuzu biliyorum. Birkaç burç daha var. Siz sevgili oğlakların da astrolojiye çok ilgili olduklarını biliyorum. Bu kanalda sürekli olarak astroloji gündemle ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu nedenle desteklerinizi esirgememek adına kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız, 2020'den beklentileriniz ve 2020'de yaşadıklarınızı bu videonun altına paylaşırsanız çok sevinirim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol kazançlı ve gerçekten 2019'u ayratmayacak güzel bir sene diliyorum sizlere. Hoşçakalın.